Bugün 7 Haziran 2021 Pazartesi ay günündeyiz boğa burcundaki ay güne sakin ve kararlı enerjiler veriyor maddi manevi güvenliğimiz sahip olduğumuz değerler ve yakın ilişkilerdeki beklentilerimiz güçlenebilir sabah saatlerinde ay boğa burcundaki Uranüs'e kavuşarak kova burcundaki satürne dik açı yapacak duygusal olarak daha sabırsız ve huzursuz enerjiler altında olabiliriz bağımsızlık ihtiyacının da yoğunlaşması uyumsuz ve isyankar davranışlara yol açabilir Kişisel hırs ve arzularımız güçlenirken maddi manevi zevklere de odaklanabiliriz. Bu durum aşırı rahatlık ve tembellik de yaratabilir. Ya da stres kaynaklı yeme içme para harcama gibi aşırılıklar gözlenebilir. İlişkilerde de bencil, sabit ve inatçı tavırlardan uzak durmalıyız. Günlük iş ve planlarımızda tutucu ve kararlı davranışlar gözlenebilir. Otorite kavramlarının beklentileri bizi kısıtlayabilir. Çatışmalar meydana gelebilir. Daha dengeli olmalı ani tepkilerden uzak durmalıyız Uğraştığımız işlerde engellerle karşılaşırsak akıntıya karşı kürek çekmek yerine bir süre akışına bırakmaya çalışalım sizde şimdi kanalımıza abone olun yorumlar bölümüne sorularınızı yazın sürprizlerimizden haberdar olun